Mehdi'nin güneşi doğarken deccaliyette de azmış olacak. Ona bir işaret var. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Demek ki deccaliyet öyle felaket atakları yapacak ki Müslümanlar biz bittik artık mahvolduk. Yani herhalde kurtuluşumuz yok. Bu sefer adamlar bizi bitirdi diyecekler. Böyle olaylar olacak tabi. Buna işaret ediyor Kur'an. Nitekim Mehdi talebeleri çok büyük badirelerle, büyük olaylarla taşıyacaklar. Onların talebelerinden diyenler olacak bunu. Ya biz bu sefer mahvolduk. Bittik yani artık bu olaydan kurtuluşumuz yok. Bu sefer hakikaten kıs kıvrak yakalandık. Artık kıpırdayacak halimiz kalmadı diyecekler. Ama Mehdi ne diyecek? Asla diyecek. Rabbim bizimle beraber diyecek. Hazreti Musa gibi.